Merhaba film ilgilisi takipçileri, kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle ilginç bir konuyu ele alacağız. Aslında Avengers 4'te neler olacak ve muhtemel olacaklara değineceğiz. Aslında bu video bir nevi spoiler içeriyor di di diyebiliriz. Hemen videoya geçelim. Bundan bir iki ay önce Reddit'de IlurTings adlı bir kullanıcı Avengers Infinity War'dan sızıntılar yaptığını söylüyordu. Fakat bu sınırda pek dikkate alınmamıştı aslında. Ama açtığı gönderi silince dediklerinin hepsi tutunca Avengers 4 hakkında birkaç şey daha yazdı. Ve onları bir söyleyeyim dedim sizlere. Filmin büyük çoğunluğu sağ kalan kahramanların eski filmlere doğru zamanlı yolculuk yapmasıyla geçecek. Steve ve Tony arasındaki ilişki bu filmde çok iyi işlenecek. Hatırlarsanız Avengers Infinity War'da Steve ve Tony birbiriyle karşılaşmamıştı. Ardından Nebula'nın kendi hikaye kısmı var. Ve geçmişteki köy kendini kötüsüyle savaşıyor. Ardından bu filmde görmemiz Havka'ın Stark yapımı Infinity Gauntlet benzeri bir şeyle koştuğu bir sahne var. Planları geçmişe gidip taşları toplamak İlk aldıkları taş ve güç taşı olacak. Bu olaydan sonra Guardians of the Galaxy filminde olan olaylar çokça değişik. Hatırlarsanız roket hayatta kalmıştı. Belki o geçmişteki gibi tekrardan sakarlardı. Ve arzından başka bir şey. Ders yapımı fiyatı dağın oluşturuyor. Hulk, kolonu kaybedecekler. Bu sahne ve ne olacak Ardından Ant-Man'in New York savaşı sırasında arka küçük olduğu sahneler var. Bu bir nevi koparak kadar ve Kapsan Amerika'nın Thanos'u ve Kapsan'ın İstanbul'da Burada soruyla bir temizden sonra, ve layık olduğunu düşünüyor. Fakat o halde bir de onu yener nota terdesti rasmma bilgim belki buna benzediğim biraz istiyor olabilir bunun yanında o kitanın son olduğu da söyleyeyim Türkçe bu daha doğru mu zamanla geri gittiniz o taraflarını